Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz gençler bilgisayar mal AYT matematik branş denemelerinin 15'li denemelerinin ve arkadaşlarım kısıtlanmış müfredata göre olan denemelerin gençler 10.sunun çözümünü yapacağız bu videoda bu güzel denemeyi fazla vaktinizi çalmadan çözelim isterseniz birlikte Hadi gelin buyurun beraber bakalım sorulara. Arkadaşlar ilk sorumuza şöyle bir bakış attığımız zaman birbirinden farklı ABCD doğal sayıları için 2 üzeri A, 3 üzeri B ve 4 üzeri C'nin toplamı 98, 5 üzeri B, 3 üzeri C ve 2 üzeri D'nin toplamı 642 eşitlikleri sağlanmaktaymış. E buna göre D kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim 2 üzeri A ve 4 üzeri C bunlar 2'nin kuvvetleri olduğu için çift olacak. Şuraya bakıyoruz 3 üzeri B'ye. 3 üzeri de sevgili arkadaşlarım bize tek bir sayı vermesini bekleriz. Bu da 98 eşitmiş. Şimdi şunların ikisi çiftse bu da tekse çiftle tekin toplamı tek yapacaktı ama 98'i vermiş. Demek ki bu 2'nin veya 4'ün kuvvetlerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle doğal sayı kuvveti olduğu için sıfırıncı kuvvettir ve 1'e eşittir. Bundan kaynaklı tek sayı elde etmiş oluruz. Şimdi o zaman şöyle diyelim örnek veriyorum şurası sevgili arkadaşlarım 4 üzeri 0 olsun yani 1 olsun. Biri karşıya atarsanız 97 gelir. Bakın 2 üzeri A ile 3 üzeri B'nin toplamı 97 yapar deriz. Ve Böylelikle bakın 3 üzeri 4 81'dir. 2 üzeri 4'te 16'dır toplarsanız 97 gelir. Ama bir dakika burada bir sorun var. İkisi de 4 oldu. Bizden birbirinden farklı A, B, de istenmişti. Dolayısıyla şurayı sildim. Demek ki 4 üzeri C değil 2 üzeri A 0 yani 1'miş. Demek ki 2 üzeri 0 diyeceğiz. A 0'dır dedik. Dolayısıyla 2 üzeri 0 1 yapar 1 artı 3 üzeri b artı 4 üzeri c eşittir 98 ise 3 üzeri b ile 4 üzeri c'nin toplamı bize 97'yi verir. Bu da 3 üzeri b 81 3 üzeri 4 81 e, bu da 4'ün karesinden 16 yapar ve 97'yi sağlar. Yani arkadaşlarım b burada 4 ve c de burada 2'ymiş dedik. Daha sonrasında eğer b 4 ise bakın 5 üzeri 4'ten 625 gelir. C'yi de biz 2 seçmiştik. 3'ün karesinden 9 gelir ki burası 634'ün ta kendisidir. 642 olmasına 8 kaldı. 2 üzeri D'de 8 ise D kesinlikle ama kesinlikle 3'tür. Cevabımız da D seçeneğidir sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci soruyla. Nagihan aşağıdaki gibi belirli bir kurala göre 20 sıradan oluşan bir şekil oluşturmuş. Buna göre bu şeklin 19. sırasının görünümü aşağıdakilerden hangisi gibidir diye soruluyor. Şimdi gördüğünüz üzere sarı bir burada var bir de burada var. Yani 4 sırada bir tekrar var arkadaşlar. 19. sıra sorulmuş. 19'un 4'le bölümünden kalana bakacağız ki kalan 3'tür. Demek ki 19. sırayla 3. sıra birbirinin aynısı olacakmış. Cevabımız da işte bu sıra arkadaşlar. Yani gri ile başlayan C seçeneği olacaktı. Cevabımız doğru cevap. C dedik devam ediyoruz. 3 ile pozitif A ve B tam sayıları için A B bölü artı B 1 bölü 5 ve A ile B'nin ebobuyla ekokunun toplamı 56 olduğu biliniyor. A ile B'nin toplamı sorulmuş bize. İçler dışlar çarpımı işimizi görür. 5A eksi 5B eşittir. A artı B derseniz buradan 4A'nın 6B'ye eşit olduğunu. Sadeleştirme yaparsak da 2A'nın 3B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2 ile 3 aralarında asal olduklarından artık ben A'ya 3K, B'ye de 2K diyebilirim. Pekala, biz 3K ve 2K'nın ebobunun yani ortak böleninin K olması gerektiğini biliyoruz. Ekoklarının ise bunların ortak katı olan 6K olması gerektiğini biliyoruz. Bakın 6K. K ile 6K'nın toplamı 7K yapar ki bu da 56'ymiş o zaman K kaçtır? 8. Bizden A ile B'nin toplamı isteniyor. Yani 3K ile 2K'nın toplamı isteniyor. Toplam 5K'dır ve K'yı da burada 8 bulduğumuza göre 5 çarpı 8'den doğru cevap 40'ı verir bize. O halde cevap C seçeneğidir. Devam ediyorum dördüncü soruyla. 2019 x kare eksi 2021 x artı 2 eşit 0 ve 2 x kare eksi 2022 2021 x artı 2019 eşit 0 denklemlerinin ortak olmayan köklerinin çarpımı sorulmuş. Şimdi dikkat ettiyseniz burada 2019 2'nin yerlerini değiştirerek yeni bir denklem oluşturmuş. Aradaki eksi 2021 x aynı. Şimdi ben buradaki denklemin köklerini şu şekilde ayıracağım. 2019 x'e x diye ayırayım ki sevgili arkadaşlarım burayı da burayı da eksi 1'e eksi 2 diye ayırırsanız bakın çapraz çarpıyorum eksi 2019 x eksi 2 x daha eksi 2021 x'i verir ki buradan bir kökümüz x1 eşittir 2 bölü 2019 yaparken x2 ikinci kökümüzde 1 olacaktır. Alttakini çarpanlarını ayıralım şimdi burayı da 2 x'e x diye ayıracağım. Ve 2019'da sevgili arkadaşlarım eksi 2019 ve eksi 1 diye parçalayacağım. Böylelikle x eşittir 1 ve x eşittir 2019 bölü 2 gelir. Ortak olan kökler 1'miş bizden ortak olmayan köklerin yani şunların sevgili arkadaşlarım çarpımı istenmiş. İşte biz bu ikisini çarparsak zaten bir cevabını buluruz doğru cevap B seçeneği olacaktı. İlk sayfamızı bu şekilde çözüme kavuşturduk. Devam ediyoruz ikinci sayfamızda beşinci soruyla kökleri birbirinden farklı olan x kare artı a kare x eksi a eşit 0 denkleminin bir kökü a'ymış arkadaşlar pekala bu denklemin kökler toplamı soruluyor bize şimdi bir kökü a ise kökler çarpımı burada eksi a bakın c bölü a'dan gelir bir kökümüz a ise diğer kökümüz de x2 ise burada x2 ne olur arkadaşlar a'ları götürürseniz? Eksi 2 eşittir x2 olur. Yani diğer kökümüz eksi 2 a'yı bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Eksi 2 yerine yazarsınız. 4 eksi 2a kare ve eksi 2a eşittir 0 ise her birini 2'ye bölüp sağ tarafa gönderirseniz. Önce sağ tarafa gönderelim. 2a kare artı 2a eksi 4 eşittir 0. Buradan a kare artı a eksi 2 eşittir 0 gelir. A ya a burayı da artı 2'ye eksi 1 diye açarsanız a eksi 2 veya a eşittir 1 gelir. Kökler birbirinden farklıydı köklerimiz a ve x2 idi. Biz x2 yani köklerden birini eksi 2 bulduk o zaman diğer kök olan a eksi 2 olamaz. a kaçmış 1'miş arkadaşlar. Yani benim bir köküm 1 diğer köküm de eksi 2. Kökler toplamı kaçtır diye sorulmuş ikisini toplarsanız eksi 1 cevabını bulursunuz. Doğru cevap c seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 6. soruyla. A, B ve C birbirinden farklı tam sayılardır demiş bize. Ve B eksi A'nın mutlak değeri C eksi B'nin mutlak değerine eşitmiş. O halde burada 2 ihtimal vardır. Ya B eksi A, C eksi B'dir. Ya, ya da B eksi A eşittir. B eksi C'dir. Eğer ki ikinci durumdaki gibi olursa B'ler birbirini götürdükten sonra A eşittir C kalır elimizde. Ama A, B, C birbirinden farklı dediği için demek ki bu ihtimali göz ardı edeceğiz. O halde arkadaşlarım eksi b'yi bu tarafa attım. 2b, eksi a'yı diğer tarafa attım. a artı c eşitliğini yakalamış olduk biz böylelikle. Şimdi elimizde böyle bir eşitlik varsa bu bize neyi anlatır? Sorumuz teklik çiftlik sorusu. O halde sevgili arkadaşlarım şöyle diyeceğim. a artı c e, dediğimiz ifade burada 2b'ye eşit olduğu için ki 2b sevgili arkadaşlarım nedir? Çift sayıdır. Bakın burası çift o halde A ile C'nin toplamı da çift Yani sevgili arkadaşlarım A tekse B de tek A çiftse C'de çift olacak A ve C hakkında bu yorumları yapabiliyorum ama B hakkında hiçbir yorum yapamam Çünkü 2 ile çarptığı için sonuç çift oluyor Fakat teki de 2 ile çarparsan çift olur Çifti de 2 ile çarparsan çift olur Yani B tek veya çift olabilir O halde B hakkında yapılan yorumlar yersizdir arkadaşlar yani 1 ve 3'ü kafadan eleyebilirsiniz. Böylelikle elimizde 3A artı C kalmış oldu. 3A artı de A neyse 3A'da odur. Dolayısıyla bununla bunun toplamı daima çift olacağından çiftle B'nin çarpımı da çift yapar. Yani cevabımız yalnız 2 olacaktı sevgili arkadaşlar. 6. sorumuzu da böylelikle çözmüş olduk. Geçtik 7'ye. İki basamaklı AB doğal sayısı iki basamaklı ardışık 3 tane pozitif tek tam sayının tek sayının aritmetik ortalamasına eşitse AB sayısına orta üçlü sayı denir. Mesela 23, 25, 27'yi 3'e böldüğünüz takdirde ki zaten ortadaki bize e, orta üçlü sayıyı verecektir. 25 sayısı bundan kaynaklı bir orta üçlü sayıdır denilmiş. Buna göre en küçük orta üçlü sayı ile en büyük orta üçlü sayı. En küçük orta üçlü sayı. 11, 13 ve 15 var. En küçük ardışık 3 tane tek sayı. En büyükleri de 95, 97 ve 99 var arkadaşlar. O halde burada en küçük orta üçlü 13'tür. En büyük orta üçlü 97'dir. Bu ikisinin toplamı sorulmuş bize. Toplarsanız 110 gelir arkadaşlarım. Ve cevabımıza da gönül rahatlığıyla 110 diyebiliriz. Yani cevap D seçeneği olacaktı. Geçtim 8'e. X, Y ve Z birer asal sayıymış x2y-1 iken de 3z artı 1'miş x artı y artı z toplamı soruluyor bize şimdi şöyle düşünelim eğer ki sevgili arkadaşlarım z dediğimiz sayı e, tek bir asalsa ki hani asal sayıları düşündüğünüz zaman zaten bir tane çift var geri kalan hepsi tek biz tek olduğu durumu düşünelim eğer burası tekse 3 ile tek sayıyı çarptınız. Asal sayıyı çarptınız. Tek sayı oldu. 1 eklediniz. Çift geldi. O zaman bunun 2 olması lazım. Ama buraya hiçbir asalı yazamazsınız. 3 çarpı asal artı 1 2 yapmaz. O halde arkadaşlarım tek bir ihtimal kalıyor. Z tek olamayacağına göre. Z çiftmiş ve çift olan tek asal sayı da 2'dir. Yani Z'yi 2 bulduk. 3 kere 2 6 1 eklediniz. Y 7 geldi. Ki bu da asaldır. Y 7 ise 2 kere 7 14 1 çıkardınız. 13 x de 13 geldi ki bu da asaldır. İşte bunların toplamı sorulmuş toplarsanız 22 cevabını bulabiliriz. 8. sorumuzu yani 2. sayfamızın da çözümünü yapmış olduk. Devam ediyoruz 3. sayfamızda 9. soruyla. Bir veri grubunda verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değere aritmetik ortalama. En çok tekrar eden değere de tepe değeri diyoruz. Bu biçimde verilen veri grubunun modu 2x86'ymış. Aslına bakarsanız bizim modumuz x artı 1. Çünkü en çok o tekrar etmiş 3 defa. Demek ki mod x artı 1 ise aynı zamanda soru bize 2 x 6 demiş. O halde bunlar birbirine eşittir. Yani x kaçtır? 7'dir. İşte bu veri grubunun aritmetik ortalaması soruluyor. Yerine yazalım. Bakın bu 7, bu 8. Bu 7, bu da 8. Burası 9. Burası yine 8. Ve burası da 14. Gençler. Şimdi gelin bunları bir güzel toplayalım. Şöyle 15, böyle 15, 30 yaptı. Şöyle 47, 14 daha 61 yapar. Toplam 7 sayı olduğu için 7'ye bölerseniz de 61 bölü 7 bize cevabı verir. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Devam edelim 10. sorumuzda. Yukarıdaki tabloya göre çözüm kümesi şu olan eşitsizlik. aşağıdakilerden hangisidir ki mavi bölgeyle boyamış zaten çözüm kümesini. Burada bu tarz sorularda ilk dikkat etmemiz gereken şey şu olsun. Size bitiyor. Çift katlı köke odaklanın. 2 çift katlı kökmüş arkadaşlar ve... Dikkat edin içleri boş e, o halde şıklarımıza baktığım zaman her biri kesirli biçimde verilmiş o halde içleri boşsa da e, ki burada eşitsizliklerin içleri dolu olmasına rağmen şuradakilerin demek ki bu paydanın çift katlı kökü yani buradaki gibi payın değil buradaki gibi değil burada x-2 var fakat küpü olduğu için tek katlıdır bu da değil yani cevabımız D veya E ikinci odaklanmamız gereken şey de eksiyle başlamış. Şimdi bakıyoruz pozitif, pozitif, pozitif. Burası negatif ama karesi aldığı için yine pozitif. Yani bunun artıyla başlaması gerekiyordu. Ama buna bakıyoruz negatif. Burası karesini aldığı için pozitif, pozitif ve burası da pozitif. Yani artı kere artı, artı, eksi kere artı, eksi artı eksiye böldüğünüz eksi yani eksiyle başlayacak deriz. O halde cevabımız E seçeneği olacaktı sevgili gençler. Devam ediyorum 11 ile. Dik koordinat düzleminde eksi 3'e 3 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı şekilde verilmiş. Eksi 3'e 3 kapalı aralığındaki her x gerçel sayısı için f eksi x eksi f -x -e eşit oluyorsa tek fonksiyondu biliyorsunuz. Tek fonksiyonlar orijine göre simetriklerdir. Orijine göre simetrikse şunun simetriği şurada olmak zorundadır gençler. Yine şu ikisinin simetriği de burada olmak zorunda olduğu için şu şekilde bir görüntüye sahiptir bu fonksiyonun görünmeyen yerleri ki bize de bu sorulmuş zaten cevabımız b seçeneği olacaktı diyebiliriz bu sayfada bitti devam ediyorum 12. sorumla gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için fx artı bakın. X i ikiye bölmüş, y bakın x'i 2'ye bölmüş y'yi 2'ye bölmüş görüntülerini toplamış ve eşit olmuşlar Şimdi F2 için şunu söyleyebilirim. F2 aslına bakarsanız F1 artı 1 biçimde yazılabilir. Ve ben bunu F1 bölü 2 artı F1 bölü 2 biçimde de yazabilirim. Şimdi F1 bölü 2 artı F1 bölü 2'den F1 bölü 2'yi çıkarırsam elimde sadece bir tane F1 bölü 2 kalır ve bu da 5'e eşit olur. Şimdi o halde F1 bölü 2 5 ise bakın 5 artı 5'ten F2 ne yapar? 10 yapar arkadaşlar. Bakın şurası 10'muş. Şimdi o halde ben F8'i F4 artı F4 pardon F4 artı 4 biçiminde yazarım. Bu da sevgili arkadaşlarım F4 bölü 2'den F2 ve F2'nin toplamına eşit olur. E bu da 10 artı 10'dan 20 yapar demek ki F8 20'ymiş. Aynı metotta düşünecek olursak F32'yi F16 artı 16 biçiminde yazarım. Bakın F8'in 20 olduğunu bulduk şuraya yazalım. F16 artı 16'da F16 bölü 8'den 16 bölü 2'den 8 artı F8 olacaktır. F8 20 idi 20 20 daha 40 yapar. Demek ki F32'de 40'mış. 40 artı 20 60 10 çıkarırsanız 50 bize cevabı verir sevgili gençler. 12. soruyla çözdük devam ediyoruz 13. soruyla. Bir sembolik mantık sorusu P, Q, R ve S önermeleri için. Bu önerme yanlışsa P kesinlikle 1'dir 100 kuralı olacaktı. Burası da kesinlikle 0'dır veya bağlacının 0 olabilmesi için bunun da 0, bunun da 0 olması gerekiyor. O halde P 1 R sevgili arkadaşlarım 0. Q'nun değeri 0'sa Q 1'dir. Geldim buraya 1 ve R neyi 0. 1 ve 0 ne yapar? 0 yapar. Bakın bu önerme doğruysa veya bağlacının bir bileşeni sıfırsa cevabın doğru olabilmesi için diğer bileşenin ne olması gerekiyor? 1. Yani S'nin değili 1 ise S de 0'dır. Bunlar sorulmuş. 1 1 0, 0 bize cevabı verir. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Geçtim 14'e. Tepe noktaları sevgili arkadaşlarım. Sırasıyla T1 ve T2 olan AX kare artı BX artı C ile DX kare artı EX artı F parabolleri aşağıdaki şekilde verilmiş. Buna göre bunlardan hangileri pozitiftir diye soruluyordu bize sorumuzda. Şimdi A direkt bakın garanti. Kollar aşağı doğru olduğu için A negatiftir. Şöyle gösterelim. A negatif Şimdi gelelim B'ye eksi B bölü A diyelim kökler toplamı. Bakın bir köküm burada diğer köküm burada ki e, bu kök sıfıra daha uzaktır. Nereden anlıyorum tepe noktası negatif bölgede. O halde sevgili arkadaşlarım eksi B bölü A negatiftir diyorum. Burada negatifle negatifi götürdüm karşı taraf pozitif yaptı. A negatifti neyi negatife bölersem pozitif gelir tabii ki negatifi demek ki B de negatifmiş. C bu parabolün y eksenini kestiği noktadır. Bakın o da burası olduğu için c pozitiftir. Şimdi geçelim d, e, D'nin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kollar yukarı doğru. Eksi e bölü D kökler toplamıdır ki kökler toplamamız burada pozitif olduğunu görüyorsunuz. D'nin pozitif olduğunu biliyorduk. Şimdi ee, şu eksiyi karşıya gönderdim. Burası eksi oldu. Neyi pozitife bölersem eksi olur? Tabii ki eksiyi. Demek ki e negatifmiş. F'de şurasıydı dolayısıyla negatif tarafta olduğundan F'de negatiftir. Şimdi yerlerine yazabiliriz. A negatifti arkadaşlar. E'ye bakıyorsunuz negatif. B'ye bakıyorsunuz negatif. 3 negatifin çarpımı negatif yapar. Bir gitti. F negatif. C pozitif. B negatifti çarparsanız pozitif gelir. K1 dediği şey şu arkadaşlar. Yani tepe noktasının ordinatı pozitif. R2 dediği de buradakinin apsisi pozitif. Pozitif pozitifin çarpımı da pozitiftir. Cevap ise 2 ve 3 yani D şıkkıdır. Devam ediyorum 15. sorumla. Engin öğretmen tahtaya bir polinom yazdıktan sonra sırtını tahtaya dönerek yazdığı polinomun bir kısmını öğrencilerinden şekildeki gibi saklıyor ve aşağıdaki bilgileri veriyor. Px polinomunun derecesinin 3 olduğu bilgisi verilmiş bize. Yani burada e, diğer kısımda bunu x küpten daha büyük bir derece yokmuş arkadaşlar. Biz bunu anlamamız gerekiyor burada. Daha sonrasında px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 4'tür demiş. Yani p4'ün 4 olduğu bilgisi vermiş bize. px polinomunun katsayılar sayılar toplamında 4'müş. Yani p1'in de 4 olduğu bilgisini vermiş. Şimdi o halde ben bu px polinomuna göründüğü kadarıyla X küp. Bakın şurası görünmüyor. Dolayısıyla ben buraya eksi ax kare diyeceğim. Artı bx artı 8 diyeceğim. 8'i gördüğüm için. P4 4'müş. O halde yerine yazalım. P4 eşittir. 64 eksi 16a artı 4b artı 8 eşittir 4 diyelim. Buradan şu ikisini karşıya gönderirseniz 16a artı 4b. 64, 8 daha 72, 4 çıkarsa 68 kalır arkadaşlar. Her birini 4'e bölerseniz 4a artı b eşittir. 4'e böldüğümüz takdirde 17 geldiğini görürüz. Bakın 4a ile b'nin toplamı 17'ymiş. Bu arada şurası yanlış oldu. Artı 4b'yi karşı şurada eksi 4b olur. Burası da eksi b olur. Şurası da yine eksi b olur. Pekala şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir de P1'in 4 olması gerektiğini biliyorduk. O halde P1'i de bulalım. P1 eşittir. 1-A artı B artı 8 eşit 4 dedim. Şu ikisini karşıya atarsanız A-B 1 artı 8 9 yapar. 4'ü bu tarafa gönderdik 5 yaptı. Demek ki A-B kaçmış arkadaşlarım 5. Şimdi üsttekinden alttakini bir güzel çıkarırsanız eksi B'ler gider. 3A eşittir 12 gelir. A eşittir 4 olur. Ve a4 ise şurada yerine yazarsanız B' eksi 1 gelir. Yani aslında benim px polinomum şuymuş. x küp bakın şurayı yazıyorum. Eksi 4x kare. Eksi x ve artı 8'miş. Bizden x eksi 2 ile bölümünden kalan soruluyordu. Yani p2 soruluyor arkadaşlar. Yerine yazalım. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4. Kere eksi 4'ten eksi 16. Eksi 2. Ve artı 8. 8. 8, 8, 16 yapar. Eksi 16 ile birbirini götürür. Cevap ise elimizde kalır. Doğru cevap eksi 2 olacaktı sevgili arkadaşlarım. 15. sorumuzun cevabına B şıkkı dedik. Ve devam ediyorum 16. sorumla. Px gerçel katsayılı bir polinomdur. x kare artı 1 ile P2x bakın içerisi 1. dereceden olduğu için problem yok. Bu polinomun derecesi de 7'ymiş. E burası 2. dereceden olduğuna göre demek ki P polinomu 5. dereceden bir polinom. Her 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan seçilen bir a elemanı için ise a çarpı pa eşittir dir e, bilgisi verilmiş bize. Yani pa aslına bakarsanız 12 bölü a gibi bir polinom olması gerekiyormuş ya da buna benzer. Buna göre px polinomunun x eksi 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani p7 soruluyor bize. Şimdi öncelikle şunlara bakacak olursak. P1'i bakın p1 yerine yazarsanız 12 bölü 1'den 12 gelir. P2 6 gelir. P3 e, düzgün yazalım. P3 eşittir 4 gelir. P4 eşittir 3 olur. P5 eşittir 12 bölü 5 olur. P6 eşittir 2 olur. Şimdi tüm bunları sağlayabilecek bir şey ortaya çıkarmak istiyorum. Px eşittir diyelim. Her birinde şu çarpanlar olsun. Mesela x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 ve x 6. Aa, bir dakika hocam px'e 5. dereceden dedik şu an bunları çarparsak 6. Altın de, dereceden gelir olsun artı bir şey şimdi burada da her birinde bu 12'yi kullanacağımız için ben buraya 12 demek istiyorum ama şöyle bir durum var sanki 12 bölü x olsa daha mantıklı olacak fakat bakın fakat polinom ya bu bölü x olmasına imkan yok demek ki aslına bakarsanız burada bir bölü x varmış gibi düşünecek olursak yani x'e bölelim biz bunu x'e böldüğümüz takdirde de Tabi bunun bir başka kat sayısını falan bilmediğimiz için Buraya da biz bir sayı atayalım Bu sayımızda sevgili arkadaşlarım ne olsun M olsun mesela Şimdi M çarpı x eksi 1 x eksi 2 x eksi 3 x eksi 4 x eksi 5 x eksi 6 Artı 12 bölü x olsun Şimdi mesela yazın P1 1'i şurada yerine yazarsanız şura komple gider 12 bölü 1'den 12 gelir bak mis P2 şurada yerine yazarsanız 0 gelir burası komple gider 12 bölü 2'den 6 gelir Demek ki doğru yolu izliyoruz şu an. Şimdi o halde ben diyorum ki şu x'i alalım şuraya bir gönderelim. Yani x çarpı px eşittir. m çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 6 artı 12'dir diyelim. Şimdi tabi burada e, benim burada m'yi bulabilecek bir argüman soruda bize verilmiş ama biz uyanıklık yapacağız. Nasıl? X'e 0 verirseniz bu bölge 0 olur. 0 eşittir m çarpı bakın şurası 1, 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve 6 yapar artı bir de 12'miz vardır. Şimdi eksi 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımı bize 720'yi verir. 720 m, bunu karşıya gönderirseniz eşittir 12 olacaktır. M de buradan eksi 1 bölü 60 gelir. Yani sevgili arkadaşlarım ben artık şuradaki m'yi sileceğim. Ve diyeceğim ki hocam burası eksi 1 bölü 60 imiş diyeceğim. Tamam mı? Şimdi bizden ne isteniyordu? P7 isteniyordu. O halde gelin şurada 7'yi yerine yazalım. 7 çarpı 7 çarpı P7 eşittir. Eksi 1 bölü 60 çarpı 7'den 1 çıktı 6. 2 çıktı 5. 3 çıktı 4. 4 çıktı 3. 5 çıktı 2. 6 çıktı 1. Ve artı 12. Bakın arkadaşlar. Şu kısım bize 720'yi verir. 720'yi 60'a bölerseniz 12 gelir. Eksi 12 artı 12 daha eşittir. 0 yapar. Yani 7 tane P7 0 ise kusura bakmayın ama P7 kesinlikle 0'dır. O halde bizden istenen şey A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Güzel soruydu. Birazcık zordu. Devam edelim 17. soruyla. Yine bu da beğendiğim sorulardan bir tanesi bu dönemede. A ve B birer rakam olmak üzere. A kümesi açık bir şekilde verilmiş ama B kümesinde bilinmeyen bir A var. Ve C kümesinde bilinmeyen bir B var sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. A kesişim B kartezyen B kesişim C. Bu kartezyen çarpı kümesinin 3 elemanı var. Yani o zaman ya bunun 1 bunun 3 ya da bunun 3 bunun 1 elemanı olacak arkadaşlar. Ki A kesişim B'ye bakarsanız direkt kafadan net bir şekilde 5'in ve 1'in ortak eleman olduğunu görüyorsunuz. Yani bir kere kesişiminin içerisinde iki tane eleman kafadan var. Bir tane olmasına imkan yok. Yani şu olamaz arkadaşlar. Burayı siliyorum. Demek ki A kesişim B 3 elemanlı. O kesin artık. Ve 3 elemanlıysa demek ki buradaki A diğerleriyle kesecek. Çünkü 2 ve 3 6 ile 8 de kesişmiyor. Şimdi o zaman ben şöyle diyeceğim. A burada ya 0'dır. A ya 2'dir arkadaşlar. Ya da A eşittir 3'tür diyeceğiz. Daha sonrasında B kesişim C'nin de bir elemanının olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz üzere 4 yukarıdakilerin hiçbiriyle kesişmiyor. Ki A'nın da alabileceği değerler belli zaten yukarıda yazdık. O halde B, e, şuradaki B kesinlikle ama kesinlikle şuradaki elemanlardan birine eşit olacak. Yani B'nin alabileceği değerler A, 1, 5, 6 veya 8. Şimdi devam edelim sorumuzu okumaya. Bu kümenin her bir elemanı olan ikili de bileşenlerin toplamı tek sayıymış. Hmm, şimdi orada duralım. A kesişim B kümesinde neler var demiştik arkadaşlar. 1 var 5 var ya da 0 olabilir demiştik. 1 var 5 var 2 olabilir demiştik. Ve 1 var 5 var bir de 3 olabilir demiştik. Şimdi burada B kesişim C'nin içerisinde tek bir tane eleman var. Ve bunların bileşeni mesela ben buraya ne dedim? B B demiştim değil mi? Şimdi bakın. Bu ıı, kartezen çarpım bileşenleri 1'e B, 5'e B, 0'a B. Yalnız şöyle bir durum var. Bu tek, bu tek, bu çift olduğu için B şimdi hep sabit aynı. Mesela tek diyelim. Tekle tekin toplamı çift, tekle tekin toplamı çift, çiftle tekin toplamı tek. Yani her birinin aynı şeyi vermez. Tek, tek çift olduğu için buna da vermez ama tek, tek, tek olduğu için gençler B'nin çift olması durumu bizim işimizi çözer. Şimdi B çiftmiş. Yani B'nin alabileceği derler burada 6 ve 8. Peki B A'ya eşit olamaz mı hocam? Olur. Yalnız burada A'yı 0 seçtik ya, B de 0 olur. E bakıyorsunuz şimdi 1 0 daha tek, 5 0 daha tek ama 0 0 daha çift yapar. Olmuyor. E buraya bakalım hocam. Şu sağlıyordu çünkü. Mesela ben burada A'yı kaç seçmişim? 3. Eğer B de 3 olursa 1 ile 3'ün toplamı 4, 5 ile 3'ün toplamı 4, 3 ile 3'ün toplamı 6, 5 ile 3'ün toplamı 8, 3 ile 3'ün toplamı 6. Hepsi çift oldu. Bizden tek isteniyordu. Demek ki kesinlikle ama kesinlikle sevgili arkadaşlarım B burada 3'müş. Pardon, özür dilerim. B'yi 6 veya 8 seçebilirmişiz. B 6 veya B 8 olabilir. A da kesinlikle 3'müş. A çarpı B 3 kere 6'dan ya 18'dir. Ya da 3 kere 8'den sevgili arkadaşlarım 24'tür işte bunların toplamı istenmiş. Bunları toplarsanız 42 yapacaktır. Yani cevabımız B şıkkıdır. Geçtim 18'e. 18 sorumuzda biraz çizim yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama basit bir çizim merak etmeyin. Şimdi şöyle diyelim. K kesişim L M'nin bu da kanun alt kümesiymiş. şu K kümemiz olsun. Tamam? Şurası sevgili arkadaşlar, L kümemiz olsun. Bakın K L. Şimdi bunların kesişimi yani şu bölge M'nin bir alt kümesi iken aynı zamanda bu M de K'nın alt kümesiymiş. O halde ben şu şekilde bir küme çizeceğim ve sevgili arkadaşlarım bu mavi kümeye de ne diyeceğim biliyor musunuz? M kümesi. Bakın böylelikle M kümesi K kesişim L'yi kapsıyor ve K'nın da alt kümesi. Ne demiş bize? K eksi L, K kesişim L ve L eksi M'nin eleman sayıları eşit. Ve L kümesi 12 elemanlı. Yani diyor ki bak burası X elemanlı diyor. Burası da X elemanlı diyor. Şurası var ya arkadaşlar şu ikisi. Burası da X elemanlı diyor. E şimdi buna göre düşünecek olursak. L kümesi 12 elemanlıysa. L kümesinin içinde ne var? X artı X var. Ve 2X 12 ise X 6'dır. Ve böylelikle x'in 6 olduğunu bulduktan sonra ben x'leri kaldırıp artık buralara 6 yazabilirim. Yani şurası 6 elemanlı. Şöyle göstereyim 6. E burası da 6. E demek ki şurası da 6 elemanlı. Bizden ne isteniyor? K birleşim L birleşim L. Yani bunun içerisinin tamamı isteniyor arkadaşlar. Burada kaç tane eleman vardır diyor. E 6 artı 6 altı artı 6'dan 18 tane eleman vardır. Başka da bir eleman yok arkadaşlar. 18. soruyu da çözdük ve devam ediyorum. 19. sorumla bir diğer sayfadan. Aşağıda arabaların park etmesi için eşit ölçülere sahip 3 adet park yeri gösterilmiş. Bakın sarı aracın boyu bu. Park yerinin uzunluğu da bu olduğuna göre kırmızı aracın boyu kaç olabilir diye sorulmuş. Burada gençler logaritma 5 tabanında 250 biliyorsunuz. Logaritma 5 tabanında 125'te logaritma 5 tabanında 625'in arasında olduğu için 3 küsur bir sayıdır. Yani bizim kırmızı arabamızın boyu da gördüğünüz üzere o 3 küsürden daha büyüktür. E buna x diyelim. Ve park yerinden de daha küçükmüş. Logaritma 3 tabanında 260. Biliyorsunuz ki logaritma 3 tabanında 243'ten büyük. Logaritma 3 tabanında 729'dan daha küçüktür. Yani şurası kaç arkadaşlarım? 3'ün e 5. kuvveti olduğu için 5. Yani burası da 5 küsür bize. Yani cevabımız 3 küsürle 5 küsür arasında olmalı. Şimdi şuna bakalım. 9'un küpü 729 burası 2 küsür gitti. 2'nin 7. kuvveti 128 demek ki burası 7 küsür. E 7 küsür olamaz zaten bu da gitti. Logaritma 4 tabanında 256 4'tür yani buradaki sayı 4 küsür o halde C olabilir. 3 tabanında 27 direkt 3'tür 3 bu aralıkta değil. Log 1000 de yine 3'tür yine 3 de bu aralıkta değil o halde cevabımız C seçeneğine verilmiş dedik. Devam 20. soru. Olduğuna göre f1, f2, f78'e kadar toplamı değeri kaçtır? Hemen şurayla oynayacağız, buraya müdahale edeceğiz. Diyorum ki 1 ile şunu çarptım, bunu ekledim. Yani x artı 3'e 3'ten 1 çıkardım. x artı 2 bölü x artı 3'müş arkadaşlar bu logaritmanın içi aslına bakarsanız. Şimdi 1'i yerine yazarsanız örnek veriyorum. Logaritma 3 tabanında ne gelir? 3 bölü 4 gelir. Daha sonrasında 2'yi yerine yazarsanız logaritma 3 tabanında 4 bölü 5 gelecektir. 3'ü yerine yazarsanız da logaritma sevgili arkadaşlarım 3 tabanında 5 bölü 6 olduğunu görürsünüz. Tım tım tım tım tım artı 78'i yazarsanız logaritma 3 tabanında 78'e 2 eklediniz 80 bölü 81'i verir. Şimdi tabi logaritmaların tabanları eşit ve hepsi toplanıyor o halde içlerini tek bir logaritma tabanında çarpalım. Yani 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 çarpı 5 bölü 6 çarpı nokta nokta nokta 80 bölü 81. Burada sadeleştirmeler var 4'ler 5'ler 6'lar en son 80 gidiyor. 3 bölü 81 biliyorsunuz 1 bölü 27'dir ve o da 3'ün eksi 3'üncü kuvvetidir. Logaritma 3 tabanı da 3'ün eksi 3'üncü kuvveti de bize eksi 3'ün ta kendisini verir. Yani cevap E şıkkında verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla 21. soru şu kısmı biraz silelim. Arkadaşlarım demiş ki bize ABC ikizkenar üçgen yani şununla şu birbirine eşit. ABAC eşit ve C noktası 11 abscis noktaymış. Yukarıda verilenlere göre alan ABC kaç birim karedir diye sorulmuş. Bakın eksi e değmiyorsa demek ki eksi 4 içeriği 0 yapıyor. Yani logaritma 2 tabanında eksi 4 yerine yazılırsa 0 geliyorsa demek ki burası arkadaşlarım m dediğim sayı kesinlikle ama kesinlikle 4. Yani burası x artı 4'müş. Şimdi bu logaritmanın 0 olabilmesi için içinin 1 olması gerekiyordu. Yani burası kaçmış o zaman eksi 3 Biliyorsunuz logaritma 2 tabanında 1 0'dır. E burayı birleyen ileyen değer -3'tür. -3 ile 11'in arası 14 birimdir. 14'ü 2'ye bölerseniz 7 gelir. Yani sevgili arkadaşlarım şu şekilde 7 birim uzağa taşırsanız burası 4 olacaktır ve şurası 14. Dört. Burası 4 ise 4'ü yerine yazarsınız. Logaritma 2 tabanda 4 artırır 8 yapar. Bu da 3'ü verir bize. Yani şurası da 3 ordinat noktaymış. Bakın yükseklik 3, taban 14 olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 21 olacakmış. Yani cevap D şıkkıymış gençler. Devam. 22. soru. CN dizisi buymuş. İlk 3 teriminin toplamı soruluyor. C1, C2, C3. O halde C1 eksi C1 artı C2 artı C3 soruluyor. Yani C1'i yerine yazarsanız A1 eksi B1, A2 eksi B2, A3 eksi B3 bunların toplamı soruluyor arkadaşlar. A1'e bakalım en gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 tek bir sayı olduğu için 1'i burada yerine yazarsınız 4 eksi B1 içinde bir asal mı değil değilse burada yerine yazacaksınız 1 artı 1 bölü 2'den 1 gelir 4 eksi 1'den 3 gelir arkadaşlar burası. A2'ye bakalım 2 çift bir sayı yerine yazarsanız 2 gelir eksi B2'ye bakalım 2 asal sayı olduğu için şurada yerine yazarsınız 2 kere 2 4 1 çıkardım 3 2'den 3 çıkarsa 1 a3 3 arkadaşların tek sayı olduğu için 3'ün küpü 27 3 ekledim 30 eksi b3 de 3 asal sayı olduğu için 2 kere 3 6 1 çıkardım 5 30'dan 5 çıktı 25 işte bunların sevgili arkadaşlarım çarpımı sorulmuş toplamı değil özür dilerim şu şekilde düşünelim bunların çarpımı sorulmuş 3 kere eksi 1 eksi 3 25 de çarparsanız eksi 75 yapar yani cevabımız e seçeneğinde verilmiş gençler 22. soruyu da çözdük. Yani bu sayfayı da çözdük. Devam ediyorum. 23. sorumla terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı 5 olan bir AN aritmetik dizisi için A4 ile A8'in toplamı alın Bakın aritmetik diziymiş ve ortak farkını vermiş bize. Şimdi ben şurayı A4 artı derim. A8'i de A4 artı 4R derim. Biliyorsunuz yani R'de 5'ti. 4 kere 5 20. Eşittir A10'muş ki ben bunu A4 artı 6R yazarım. 6R'de 30'dur. Bakın bir A4, bir A4 gitti. 20'yi bu tarafa attım. A4 kaç geldi? 10. A4 10 sa 5 çıkarırsanız A3'ü bulursunuz. E, 5 eklerseniz A5'i bulursunuz. A3 ile A5'in çarpımı hop hop 75'miş. Yani AX 75 ise diyor. X kaçtır? Yani kaçıncı terim 75'tir diyor. A4'ün üzerine e, yani 10'un üzerine ben ancak 5 çarpı bir şey eklersem 75'i verecek. Şimdi onun üzerine ne eklersem? 75'tir 65. O zaman burası 13. Şimdi A4'ün üzerine demek ki 13 tane R eklemişim de ben a AX'i bulmuşum. Anlaşıldı mı? E A4'ün üzerine 13 R eklerseniz A17'yi bulursunuz. Demek ki X 17'ymiş arkadaşlarım. Cevabımız C seçeneği olacakmış. 24. sorumuz. Aşağıda bir cep telefonuna A A ait kilit ekranı gösterilmiş. Bu cep telefonunun şifresiyle ilgili de aşağıdakiler biliniyormuş. Şifre 4 haneli peki. Şifrede yıldız ve kare sembollerinden en az bir tanesi kullanılıyor. Yani ya biri ya ikisi kullanılacak. Şifrede her bir rakam ve her bir sembol en fazla bir kez kullanılmıştır. Yani birbirinden farklı hanelerde olacakmış. Telefonun şifresi için kaç farklı olası durum vardır? Bakın yıldız ve kareden en az biri kullanılacak diyor ya. Bunların bir tanesini kullanırsak yani sembol, sembol, rakam, rakam ve rakam olabilir şifremiz. Ya da sembol, sembol, rakam, rakam olabilir arkadaşlar. Başka bir şifre oluşamaz. Bir tane sembol kullanacaksam iki sembolden bir tanesi şu şekilde. İkinin birlisi diyelim onu iki olarak algılayın. Üç tane rakam seçeceğim. E, on tane rakam vardı. Onun üçlüsü çarpı bir de bunlar 4 faktöriyel biçimde yer değiştirir. Onun üçlüsü 120'dir. ile çarparsanız 240 gelir. 240 çarpı 4 faktöriyelmiş. İki tane sembolden ikisini seçerseniz 2'nin ikilisinden 1 yapar. 10 tane rakamdan ikisini seçerseniz onun ikilisinden 90 yapar. Ve bunlar 4 faktöriyel biçimde yer değiştirir. Sevgili arkadaşlar onun ikilisi 90 değil 90 bölükten 45 gençler. özür dilerim. Onun ikilisi 45. Şimdi şunla da yani 45 çarpı 4 faktörelle 240 çarpı 4 faktöreli toplarsanız 285 tane 4 faktörel yapacaktır. Yani cevabımız sevgili arkadaşlarım E seçeneğinde verilmiştir deriz. 25. soru aşağıda 2021 yılı Şubat ayı takvimi verilmiş ikinciden 21'e kadar 20 tane bölgeyi de boyamış. Gülay öğretmen mavi boyalı bu 20 gün içinde iki farklı günde öğrencileriyle birer etüt yapmayı düşünmekte. Etütlerden en az biri hafta içi olacak biçimde bir düzenleme yapmak isteyen Gülay öğretmen bu düzenlemeyi kaç farklı şekilde yapar? Şimdi en az biri hafta içindeyse hafta içi günler burada kaç tane? Bakın 20 gün vardı bunlardan şunlar 6 tanesi hafta sonu ise 14 tanesi hafta içidir. 14 günden birini seçer 6 tane hafta sonundan da birini seçer ya da ikisini de hafta içinden seçer yani 14'ün ikilisi cevap bu. Burası 14 kere 6'dan 84 yapar. 14'ün ikilisi de şöyle gösterelim. 14 çarpı 13 bölü 2'dir. Yani 91'dir. İkisini toplarsanız 175'in ta kendisini bulursunuz. O halde cevabımız da C seçeneği olacaktır diyebiliriz. 26. sorumuza devam ediyoruz ki bu bu testteki e, benim çözeceğim son soru bu denemedeki. E, geri kalan geometri sorularını Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nın sizler için çözüyor arkadaşlar. aklınızda bulunsun. Yerli otomobil satışı yapan bir otomobil galerisinde satışa sunulan otomobillerden 5'i yeşil, 4'ü mavi, 3'ü kırmızı renktedir. Otomobillerin renklerine göre sayısı bu şekildeyken tatile çıkan galeri sahibi Baran Bey ortağını aramış ve satışlar hakkında bilgi sormuş. Kalan otomobillerden mavi renkli bir tanesini satarsak bundan sonra gelen müşterinin kırmızı mavi ya da yeşil renkli otomobillerden birini rastgele alma olasılıkları eşit olacaktır demiş. Yani mavilerden bir tane satarsam demiş işte o zaman tüm otomobillerden eşit miktarda kalmıştır diyor bize. Galeride satılan otomobil sayısı kaç olabilir? Şimdi mavilerden hiç satılmadığını düşünelim. Eğer bir tane sattığımız takdirde şunu sattığımız takdirde tüm otomobillerden Üçer tane kalmasını bekleriz. Ki kırmızıdan zaten 3 taneydi. Yani hiç satılmamış gibi düşüneceğiz. Yeşillerden iki tanesinde satılmış demektir. Yani satılan otomobil sayısı maviyi satmadan önce 2 olabilir. İki varmışlıklarda yok. O zaman devam. Şimdi şöyle düşünelim. Varsayalım ki mavilerden şu satılmış. Ve eğer şunu da satarsak diyorum geriye iki tane kalacak ya. Şu kalacak ve sevgili arkadaşlarım şurayı silelim. Ve şu ikisi kalacak diyelim. Şimdi bakıyoruz. Demek ki bir tane kırmızı satılmış, 3 tane yeşil satılmış, etti 4 ve bir tane şu satılmıştı, 5 tane satılmış olabilir. 5 var mı? O da yok. O zaman gençler, şunları siliyorum tekrardan ve diyorum ki bu sefer de şu ikisi başlangıçta satılmış olsun. 2, unutmayın. Şunu da satarsam bir tane kalacak. O zaman demek ki her birinden bir tane kalmış. Yani bunlar 2 tane satılmış. Yani bundan 4 tane satılmış. 4 artı 2, 6, 7, 8 tane araba satılmış olabilir öncesinde. 8 varmışlıklar var. O halde cevabımız D seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet güzel denemeydi. Ee, güzel sorular vardı içerisinde arkadaşlarım. Ve bundan sonraki sevgili arkadaşlar e, denemede artık görüşürüz diyelim sizlerle 11. denemede. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.